Merhaba, Türkiye'nin taraflarına sana Haber karşılıklayız. Benimiz Ömer Tarık Ümazlat, Tarık Haber .com ana haber ülkeni başlıyor. <gülüyor> Yaklaşık 21.09'a kadar bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanalımızda şöyle bir tanıtıcı olursak. sosyal cep Tarık Haber Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık haber, TikTok Tarık haber, Facebook Tarık haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık haber, Tumblr Tarık Haber, İslamet Tarık Haber, Reddit Grand Tablet, Mücüsür YouTube Tarık Haber, Tvk, Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlarız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtmak istiyorsak değerli izleyenler onları da sizlere söyleyelim. örneğin bir olayda yayındayız bir olay kanalımız tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz izleyenler up canlı yayında yayındayız up canlı yayın kanalımız Tarık haber tv'den bizlere ulaşabilirsiniz Like'da yayındayız efendim. Like'e kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Star TVte ve non olayda yayıında kanalımız Star haber TVden bizlere ulaşabilirsiniz. No no vibe trying to invest today we're no no youtube'da stop pet konular var mahallemiz tütede dana bizil takibi de bir 21.07'ye kadar bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz. Değerli dostlar, Devlet Bahçeli'den Tunç Soyal'e sert tepki geldi. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir dedi. MPG Başkanı Bahçeli'den Tunç Soyal'e sert tepki geldi. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir dedi. MPG Başkanı Devlet Bahçeli 2023'e doğru aday belli kararnet kayısı ne konuştu. Bahçeli. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunda Tarkan Konsüle öncesi yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'e yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Bahçeli Sultan Vahdettin'in hain olmadığını ifade ederek İzmir'in meşrebi ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den Tunç Soyer'e sert tepki, ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'den Tunç Soyer'e sert tepki, ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 0 doğru aday verenek, Karar Net Kayseri mitinginde konuştu. Bahçeli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunda Tarkan konseri öncesi yaptığı konuşmada Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin'e yönelik su. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilki 023'e doğru aday belirle karar net Kayseri mitinginde konuştu. Bahçeli,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 İzmir'in Meclisi ağır yaralı belediye başkanını ne öğrenmişse Zalim babasından öğrenmiştir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli 2.02 şey doğru, aday belirle karar net Kayseri mitinginde açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Sultan Vahdet'tine yönelik sözlerine tepki gösteren Bahçeli, İzmir'in Meclisi ağır yaralı belediye başkanını ne öğrenmişse Zalim babasından öğrenmiştir. Bugünkü CHP zihniyeti gece ile gündüz gibi farklı. Kılıçlaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, insansızlıktır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Sevirde aklı kalmış Lozan'da hevesleri budanmış, küresel cinayet şebekesinin yeni taktiklerle devşirdikleri tanıdık işbirlikçiler eliyle adım adım, yavaş yavaş, Kademe kademe, grubumuzu teslim almalarına yönelik sinsi bir tertip devredilir dedi. Bahçeli, partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 2023'e doğru, aday belli, karar net başlıklı mitingde yaptığı konuşmada, Kayserilileri selamlayarak, Kayseri'nin yine düşman çatlattığını söyledi. Kayserili'ye sormuşlar, Çay mı içersin, kahve mi? Cevap vermiş, Çayı şimdi içelim, kahveyi yemekten sonra içeriz. Ben de diyorum ki, şimdi muhabbet çayından beraberce yudunlayalım diyen Bahçeli, Zafer kahvesini gene hep birlikte 2023 yılında içeceklerini belirtti. Başlarının dik ve bahtlarının açık olduğunu anlatan Bahçeli, Türk'ün ezelden ebede büyük bir kültür, tarih ve medeniyet hazinesi olduğunu aktardı. Bahçeli, Cumhuriyet meydanına gelen, gelemeyen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti. Yürekten inanmaktayım ki bugünkü açık hava toplantımız millet hayatımızda ve milli tarihimizde Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 umutlarının müjdesi olarak anılacaktır. Türkiye üzerinde melanet kurgusu olanların Kayseri'nin ihtişamına bakarak kendi hisselerine düşen gerekli dersleri çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Buradan yükselen ses, Türkiye'nin milli onurunu, milli haysiyetini kıyamete kadar koruma ve kollama iradesinin bir meydan okumasıdır. Türkiye, geçmişinden kaçan, Kendini güveni olmayan, gelecek ümidi kararmış ülke durumuna düşürülmek istenmektedir. Bunun adı zillettir. Türkiye içeride ihanet, dışarıda husumet sarmalındadır. Sevr'de aklı kalmış lozanda hevesleri budanmış, küresel cinayet şebekesinin yeni taktiklerle devşirdikleri tanıdık işbirlikçiler eliyle adım adım, yavaş yavaş, kademe kademe ruhumuzu teslim almalarına yönelik sinsi bir tertip devrededir. Bin yıllık vatan toprağımız üzerinde Asırların kardeşlik bağlarını çözmeye yönelik Makus ve menfur bir senaryo devamlı Canlı tutunmaktadır Ama haberte Milletimizi sorguluyorlar Milli birlik ve dayanışma azmimizi Kurcalıyorlar Bunları yaparken demokrasiyi istismar ediyorlar Hak, hukuk Adalet ve özgürlük kavramlarının içini boşaltıyorlar Öncelikle bir tanır Geliştirmemiz, bir duruş göstermemiz bir irade beyan etmemiz, geldiğimiz bu aşamada şarttır. Bu nedenle hepinize açık açık soruyorum. Kulakların pasını silmenizi ümit ediyorum. Kayseri'den dünyaya öyle bir mesaj verin ki zulüm cephesi zillet ittifakı hepten denge kaybına uğrasın. Bayraklar nerede? Vatan sevdalıları nerede? Bilim, diriyim, hep birlikte Türk milletiyim diyen yürekler nerede? Çok şükür burada, her zaman burada, sonuna kadar burada. Allah'ın izniyle sonsuza kadar bu vatanda. Sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzeni kuruyorlardı. Tüm gözlerin Türkiye'nin üzerinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, Uyanık mıyız? Uyuyor muyuz? Bunu yokluyorlar. Durgun muyuz? Duyarlı mıyız? Bunu kolluyorlar. Aciz miyiz? Atılgan mıyız? Bunu inceliyorlar. Yılgın mıyız? Mıçkın mıyız? Bunu irdeliyorlar ergene Ergenekon'da demir dağları eriten ateş gibi, Sivas'ta yaktığımız ateş Bursa'da yayıldı. Kayseri'deki körüklenip bütün Türkiye'yi sardı diye konuştu. Geliyor, gelmekte olan masalını anlatan münafık muhterislere sesleniyorum diyen Bahçeli, ayrıca nereye geliyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz? Kiminle gelmeyi düşünüyorsunuz? Biz bir yere gitmiyoruz. Gitmeyi aklımızdan geçirmiyoruz. Hatta geleceğiniz varsa göreceğiniz de var diyoruz. Uyarayın. Zavetsiz gelen röşeksiz oturmaya mahkumdur. Gelmekten gelmeye fark vardır. Kahramanlar gelir Ankara dikmen sırtlarında Seymenler tarafından karşılanır. Zalimler gelir Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar kovalanır. Bu sözlerim zillet ittifakına birkaç beden büyük geliyorsa, ziyanı yok, 2023 ve müteakip yıllarda da onları baştan ayağa giydirmesini çok iyi biliriz. Şu kaflete bakınız ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne kefen biçiyorlardı. Şu kifayetsizliğe bakınız ki anket şirketleri, kiralık gazetecileri, sözde aydınları parayla yemleyip kara kampanya düzeni kuruyorlardı. Utanmadan yalan rüzgarı estiriyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. daviz ve teslimiyet döngüsüne hapsolarak yozlaşma akıntısında kürek çekiyorlardı. Hani ağustosta denize girsen, balta kesmez buz olur derler ya, aynen o durumdaydılar değerlendirmesinde bulundu. Kendilerini arayanların anketlerde değil dilde, duada, camide, cemevinde, bağda, bahçede, bostanda, fabrikada, tezgahta, tarlada, suskun ve vakur milyonların kalbinde araması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bizim yerimiz dolandırıcıların anketleri değil, kalemi satılmış gazetecilerin küf tutmuş köşeleri değil, Türk milletinin şaşmaz, sarsılmaz, Asla tartışılmaz bütün şahsiyetindedir ancak hamiyet sahipleri bu hakikatin idrakine varabilecektir ifadelerini kullandı. Onların adayışı olmuş, bu olmuş, artık bir önemi yoktur. Bahçeli, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü 2023'te Cumhurbaşkanı'nı seçeceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti. Zivret'in diğer failleri birbirlerine daha da düşecek, Alayının yüzü turşu satacak, sığınacak hiçbir bahane bulamayacaklar. Onların adayışı olmuş. Bu olmuş, artık bir önemi yoktur. Çünkü tavşan yamacı aşmış, atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiştir. Kaldı ki henüz talimat gelmedi henüz izin ve icazet alamadılar. Bir isim üzerinde uzlaşamayan bir ittifakın Türkiye'nin milli hedeflerinde uzlaşması akıl karı mıdır? Birbirlerine güvenmeyen bir ittifakın Türk milletine güven vermesi mantık işi midir? Birbirinin açığını arayan kokuşmuş bir ittifakın hangi yaraya merhem olması düşünülecektir? Bu terazi bu sikleti çekmez zillet ittifakından hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların istikameti şaşmış, iradeleri sakatlanmış, itibarları sıfırlanmış. Vücuttaki safra neyse zillet ittifakı odur. Daldaki çürük meyve neyse zillet ittifakı aynısıdır. Onlar varsın aday falı açsınlar, bu mu olsun, bu mu olsun diye masaları aşındırsınlar. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Adayımızdan da, Kararımızdan da geri dönersek gök girsin kızın çıksın. Ne demişsek odur, sözümüz senet, özümüz kefildir. Türkiye'nin sonu meçhul bir maceraya atılmaya hali yoktur. Türkiye'nin çıkmaz sokaklarda zaman kaybetmeye takati yoktur. Türk milletinin oyalanmaya, milletler mücadelesinde geri düşmeye tahammülü yoktur. 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci döneminde de Cumhurbaşkanı olmalıdır. Arzumuz budur, arayışımız budur, amacımız budur, mücadelemiz bu hedefe ulaşmak maksadıyla icra ve ifa edilmektedir. Bahçeli, son günlerde Türk tarihin tartışmaya açma girişimleriyle ecdadın üzerinde kuşku uyandırma densizliklerinin vahim bir insafsızlığı, vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaştığını belirtti. Dünyanın hiçbir yerinde atasına ve milli anılarına ülkemizdeki bir gülüm kadar yaralayıcı, hakaretimiz ve yıkıcı konuşan yoktur diyen Bahçeli, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı Sultan Vahdettin hain miydi, değil miydi? Revaçtaki münakaşa bulur. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesindeki asıl mana ve maksat üzerinde fikir ve görüş ayrılıkları, sürekli ihmal edilen nifak adımları çok tehlikeli boyutlar kazanmaktadır. Kadir kıymet bilmeyen Türk ve Türkiye muhalifi kaymak bir tabaka bayağı ezberlerini sıralarken bizi biz yapan değer hükümlerini açıkça ve alçakça hedef almaktadır. Tarihte gerçekte ne olup bittiğinin araştırması, analizi ve açıklaması tarihçilerimizin işidir. Bize düşen buna saygı duymaktır. Ancak biz tarihimizi ve ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlama yarışına giren köksüzlere müsaade etmeyiz, hepsinin birden alnını santim santim karışlarız. Türk tarihi onların tarihi değildir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun güncellenmiş, geçmişin rotasına eklemlenmiş ve gücüne güç katmış bir devamıdır değerlendirmesini yaptı. Sultan Vahdettin'in eksiği, yedi, kusuru olsa da, asla hain değildir. Bahçeli, milli mücadele ile ilgili şunları kaydetti. Milli mücadeleyi zaferle buluşturan, Cumhuriyeti cumhurla kucaklaştıran kahramanlar kuşağı hep birden Osmanlı İmparatorluğu'nun ya bir paşası ya bir düşünürü ya da inanmış bir devlet görevlisidir. Kan aynıdır, kader aynıdır, karar aynıdır, kadro aynıdır, karakter aynıdır. Hepsi birlikte Türk milletinin şerefli evlatlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkaca bir seçenek kalmadığından uzun bir süredir hazırlığı yapılan, senaryosu üzerinde çalışılan stratejik bir hamlesiyle, operasyonel bir tercih ile her ihtimali hesaplanmış vasiletli bir ile vücut bulmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı Türklüğün asırlar boyunca mahsus tuttuğu, bağımsızlığının ve bekasının tehlikeye düştüğü anda Cemre gibi gönüllere düşen muhteşem bir atasözü, müktesebatı olan dev bir atılımıdır. Esasen Samsun'a çıkan tarihin her döneminde oluşmuş ve oldunlaşmış Türk devlet ruhudur, Türk devlet onurudur. Kurtuluş mücadelesini başlatan ötüken bududur. Söyük şuurudur, Türk milletinin hürriyetine düşkün oluşudur. Türk soyere sert sözlerle seslendi. Elbette o dönemlerin hükümetlerinin yanlışları olabilir, hatalı kararları olabilir, haciziyetleri olabilir, teslimiyetçi özellikleri de görülebilir. Ancak bu mümkün ve muhtemel olumsuzluklar gerçeğin büyük resmini asla değiştiremez, tarihin konumlarını yerinden oynatamaz. Yine üzerinde ısrarla durmak isterim ki Oğuz neslinden, ayısından kını 24 oyunun tamamından hain çıkmaz, çıkmamıştır. Türk Hakanları arasında hıyanete teşne tek bir isim gösterilemez. Sultan Vahdettin'in eksiği, dedi, husumu olsa da asla hain değildir ve Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadele yolunu açan, kimliksiz, kişiliksiz, edepsiz İzmir Belediye Başkanı'nın küstahça söylediği Osmanlı İmparatorluğu padişahından başkası değildir. Olan babadan görür at oynatmasın, kız anadan görür sofra donatmasını. İzmir'in meşlebi ve mensubiyeti ağır yaralı belediye başkanı ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İLTT Genel Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.07'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bir anda 2.0 oldu. Değerli izleyenler Fenerbahçe'nin Korendon Alanya karşısında 2-0 önde gidiyor. Maç Ülker Stadyumunda oynanıyor. Maç Hüseyin Göçek yönetiyor. Değerli izleyenler ve maçta 2-0'lık skorları Diego Rossi 5. dakikada ve Gustavo Henrique 17. dakikada kaydetti. Maçta 41. dakika oynanıyor. Ve maçı sosyal medya kanallarımızdan ve Big Olay'dan takip edebilirsiniz. kritik veriler açıklandı. İşte 6 tabloda yine emekli ve memur maaşları değerli izleyenler. Son dakika haberine göre 2023 emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı. İşte maaş zammı için 6 tablo. Son dakika haberine göre yeni yıl daha yapılacak emekli zammı ve memur zammı için ipuçları verebilecek veriler gelmeye başladı. Merkez Bankası ELA'yı piyasa katıl katılımcıları anketine göre 2022 yılı enflasyon beklentisi %67.73 olarak açıklandı. Yılın ikinci yarısı için ise 6 aylık enflasyon oranının %17.83 olacağı hesaplandı. Bu verilere göre emekli maaş ve memur maaş için zam oranı ne kadar olacak? İşte bu oranlara göre emekli ve memur için muhtemel yeni maaş hesapları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika 2023 emekli zamlı ve memur zamlı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı. İşte maaş zamlı için 6 tablo. Son dakika 2023 emekli zamlı ve memur zamlı ne kadar olacak? Merkez Bankası enflasyon beklentisini açıkladı. İşte maaş zamlı için 6 tablo. Son dakika haberi, yeni yılda yapılacak emekli zamlı ve memur zamlı için ipucu sayılabilecek veriler gelmeye başladı.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 Son dakika haberine göre emekli maaşları ve memur maaşları enflasyon oranına göre yılbaşında yeniden belirlenecek. Emekli maaşı ve memur maaşı için yeni yılda yapılacak zam oranına ilişkin ipucu verileri de gelmeye başladı. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Ankete göre, 2022 yılı ikinci çeyreği için enflasyon beklentisi %17,83 olurken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise 67,73 olarak belirlendi. Peki bu verilere göre emekli ve memur yeni yılda ne kadar maaş zammı alacak? İşte emekli ve memur için muhtemel yeni maaş tablosu. İşte 2023 için muhtemel emekli maaşları ve memur maaşları. Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcıları anketi yayınlandı. Buna göre 2022 yılı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını belli oldu. 2022 enflasyon beklentisi %67,73 olarak göze çarptı. Merkez Bankası'nın açıkladığı tahmine göre, yıl sonunda tüketici fiyat endeksinin 1152,22 olması bekleniyor. Böylece yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının %17,83 olacağı hesaplandı. İşte sabahın haberine göre bu enflasyon oranlarıyla yeni yıldaki emekli maaş tablosu ve memur maaş tablosu. Tablo 1 Merkez Bankası Eylül Anketi'ne göre emekli ve memur ocak zamlı tablosu. 2022 yılı enflasyon beklentisi %67,73. 2022 yılının ikinci yarısı enflasyon beklentisi 17,83. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Ocak zammı %17,83. Memur enflasyon farkı %10,83. Memur toplu sözleşme zammı %8. Memur ve memur emeklisi zam oranı %18,83. Tablo 2 en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Ödeme mevcut maaş, TL, zamlı yüzde 18,83. Memur 9109-10824. Memur emeklisi 6077-7221. Not, en düşük memur maaşı Temmuz zamlı döneminde seyyanen artışla 9707 TL'ye yükseldi. Yeni hesap yapılırken seyyanen artış dikkate alınmadı. Tablo 3 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Vakur Taban Aylıkları ne kadar olacak? Ödeme mevcut maaş, TL, zamlı %18,83. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 öncesi, 4687-5570. Sosyal Sigortalar Kurumu, 2000 sonrası, 29106-3453. Vakur, Esnaf, 4197-4987. Vakur, 3.335-3.9163 Not Maaş hesaplarına ek ödeme dahildir. Tablo 4 Ocak Zanlı Hesabı ile Memur Maaşları Tablosu Bundan mevcut maaş TL zamlı %18,83 Genel Müdür 1 bölü 4 29.819-35.422 Müdürü Lisans mezunu 1 15848 18832 Memur lisans mezunu 919777 115135. Öğretmen 1 bölü 4 12276 14588 Tablo 4 Ocak Zammı hesabı ile memur maaşları tablosu. Unvan mevcut maaş TL zamlı yüzde 18,83. Kaymakam 1. sınıf 1 bölü 4 27574 4-27574-32766 Başkomiser 3 bölü 1 15 18, 110, 18 1787 Polis Memuru 8 bölü 1 13, 17, 147, 16, Doktor 1 bölü 4 18853 18, 22403 Tablo 4 Ocak Zammı Hesabı ile Memur Maaşları Tablosu unvan Mevcut Maaş TL Zamlı %18,83 Hemşire Lisans Mezunu 5 1 11 8 128 14 Mühendis 1-4-16-205-19-256 Teklisiyen, Lise mezunu, 11 1 10 1 Profesör 1 4 25 9 30 8, Tablo 4 Ocak Zammı Hesabı ile Memur Maaşları Tablosu unvan Mevcut Maaş, TL, zamlı 18 83. Araştırma görevlisi 7 bölü 15.311 18.194 Vaiz 1 bölü 412.752 15.153 Avukat 1 bölü 415.485 18.401 Tablo 5 Ocak zanlı hesabı ile memnun emeklisi maaşları tablosu Unvan mevcut maaş TL yüzde %18.83 Müsteşar 1 bölü 1 21905 Genel Müdür 1 1 19361 Şube Müdürü Lisans 1 4 7429 Tablo 5 Ocak zammı Hesabı ile Memur Emeklisi Maaşları Tablosu Unvan Mevcut Maaş TL Zamlı %18.83 Memur Lisans 1 4 7278639 öğretmen 1 bölü 4 7476 8884 kaymakam 1. Sınıf 1 bölü 4 12691 1581 tablo 5 Ocak zamlı hesabı ile memur emeklisi maaşları tablosu unvan mevcut maaş Cd zamlı yüzde 18,83 polis memuru 8 bölü 1 7.7131-9187 Hemşire, Lisans 1 bölü 4, 7.266-8.6134 mühendis 1 bölü 4, 9116 108 Tablo 5 Ocak Zanlı Hesabı ile Memur Emeklisi Maaşları Tablosu Unvan Mevcut Maaş, TL, yüzde %18,83 Teknisyen, lise 1-4, 6334 7 537 Profesör 1/4 17340 2 bin605 İmam Fatı 7476 8 884 avukat 1/4 7476 8 884 tablo 6 sosyal yardım ödemlerine kadar olacak Ocak ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte Merkez Bankası'nın Eylül ayı piyasa katılımcıları anketiyle hesaplanan 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı. Ödeme türü mevcut maaş, TL, zamlı %18,83. 65 yaş aylığı 1537.826, evde bakım desteği 3336.3964, kronik hastalık yardımı 3336.3964, engelli aylığı 40.69, 1227.458, engelli aylığı %70 ve üstü 1842.186, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı döneminde en düşük emekli maaşın için artış söz konusu olabilir. Burada 4.0.0.4.500 TL rakamı öne çıkıyor. En çok aranan haberler. Rusya Piyatı haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.07'ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Eştaşlar ayaklandı. Hakem bara gitti. karara çıldırttı değerli izleyenler. Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı. Son 4 golünün 4 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan kaybı yaşayan Trabzonspor evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk etti. Karşılaşma ilk yarısında verilen penaltı kararı Beşiktaş taraftarını e, ateşlerden çıkardı. Fiyat Beyazlar'ın geçen hafta beklediği penaltı pozisyonu topun vücuttan sektiği gerekçesi gösterilerek Verilmemişti bu maçta Trabzonspor'a verilen penaltı sonrası Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Spor, spor, Trabzonspor. Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı. Trabzonspor maçında verilen penaltı pozisyonu Beşiktaş taraftarını ayaklandırdı. Son 4 lig maçında 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 8 puan kaybı yaşayan Trabzonspor, evinde Gaziantep Futbol Kulübü'nü Karşılaşmanın ilk yarısında verilen penaltı kararı Beşiktaş taraftarını adeta aç çıkardı. Siyah beyazlıların geçen hafta beklediği penaltı pozisyonu, topun vücuttan sektiği gerekçe gösterilerek verilmemişti. Bu maçta Trabzonspor'a verilen penaltı sonrası Beşiktaş taraftarı büyük tepki gösterdi. Trabzonspor Gaziantep FK maçına penaltı kararı damga vurdu. Gaziantep'ten daha çok sinirlenen siyah-beyazlı taraftarlar yönetimlerine tepki gösteriyor. de ekibe verilen penaltı kararı sonrası ortalık karıştı. Vücuttan seken top penaltı olmaz. Beşiktaş'ın Başakşehir maçında beklediği penaltı, topun vücuttan geldiği gerekçe gösterilerek verilmemişti. Buna benzer bir pozisyon Trabzonspor maçında yaşanan karar penaltı olarak açıklanınca siyah beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi. En çok aranan haberler. iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.07'ye kadar bu ekranlardayız. Diğer haberimize gelecek. Zammı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu, yaralarıma karıncalar doldu dedi. Yer İstanbul, zamı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu, yaralarıma karıncalar doldu dedi. İstanbul'da ev kiralarına %50 zam yapmak isteyen bir ev sahibi kiracısının kabusu oldu. İstediği zam yapılmayan ev sahibi evin elektrik ve su sayacını çöktü. Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yere tutması gereken kiracı Remzi Altınbaş, çareyi onu terasta uyutmakta buldu fakat oğlunun yaralarına karıncaların dolduğunu gördü. Haber. Haber. Güncel. Yer. İstanbul. Zanımı kabul etmeyen ev sahibi tabusları oldu. Yaralarıma karıncalar doldu. Yer. Zamı kabul etmeyen ev sahibi kabusları oldu. Yaralarıma karıncalar doldu. İstanbul'da ev kirasına yüzde zam yapmak isteyen bir ev sahibi kiracısının kabusu oldu. İstediği zam yapılmayan ev sahibi, evin elektrik ve su sayacını söktü. Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken kiracı Remziye Altunbaş, çağırıyıp oğlunu terasta uyutmakta bulduk fakat oğlunun yaralarına karıncaların dolduğunu gördü. İstanbul Bahçeli Evler'de bir ev sahibi adeta kiracısının kabusu oldu. İstediği zam oranı yapılmayan ev sahibi, su ve elektrik sayaçlarını söktü. Kendisi ve kızına saldıran ev sahibiyle ilgili kiracı Remzi Altunbaş bize karışmasın, biz %25 zammımızı yapıyoruz diye konuştu. Elektrik ve su sayacını söktü. Bahçeli Evler'de kelebek hastası oğlu Muhammed Altunbaş ile birlikte yaşayan Remzi Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2400 lira olan ev kirasının %25 zamla 3000 lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı. İddiaya göre ev sahibi Turan ve bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3700 lira olarak istedi. Remzi Altunbaş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Turan ve önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayıcını söktü. Anne ve kızına saldırdı. Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken Anne Altınbaş, çareyi oğlu Muhammed'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa Minder Selip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren Anne Altınbaş, Muhammed uyuyana kadar başında bekledi. Anne Altınbaş sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü. Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan Bey, elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remzi'yi Altunbaş ve kızına saldırdı. İki kadını darbeden Turan Bey bina sakinleri uzaklaştırdı. Sabah uyandığım yaralarına karıncalar dolmuş. Olayın ardından anne kız önce hastaneden DART raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş, ev sahibi evin kirasına zam yaptı. Ben %25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zam vermiyorsunuz dedi. Ben de ona devletin %25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım. Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, ventilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi. Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarını. Bize karışmasın, biz yüzde yirmi beş zammınızı yapıyoruz dedi. Gece benim için çok sıcak geçti. Ev sıcak olduğu için geceyi terasta geçiren kelebek hastası Muhammed Altunbaş ise, gece benim için çok sıcak geçti. Akşam sekiz gibi yukarı çıktı. Uzanmak istedim ama hava sıcaktı. Esmesini bekledim. Çok zor oldu. Karıncalar vardı, arı vardı. Sabah kalktım ki karıncalar yaralarıma dolmuş. Annem başında bekledi ki uyuyayım. Yemeğimi bile zor yedim. Nur dışında telefon fenerinde yedim. Çok zor uyudum ama rahat uyuyamadım ifadelerini kullandı. Kaynak, D.D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dağ tırmanışı faciayla bitti. Ekipler helikopterle bölgeye ulaşabildi. Türk seçmeni Erdoğan mı? Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık diye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz ve fark açılıyor. 3-0 oldu. Fenerbahçe'nin 3. Gol, golünü 45. dakikada Mikoy Crispo kaydetti ve böylelikle ilk yarı sonucu 3-0 oldu. İkinci Arda Sosyal Medya kanallarımızdan özellikle Big Olay'dan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. yaza Avela kuvvetli geliyor. Tarih verdiği mont ve kazaklarınızı hazırlayın denildi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre yaz bitiyor. Sonbahar geliyor. Tarih verdiği montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın. Son dakikada göre hava durumuyla ilgili son tatminler geldi. Cuma günden itibaren yurt genelinde etkili olan sıcak hava yeni haftaya birlikte artık yurdu terk ediyor. Perşembe günden itibaren sonbahar havasına gidileceğini belirten meteorolojizmanı Orhan Şen, montlarınızı ve kazaklarınızı azdayın dedi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar. Haber. Haber. Güncel. Son dakika yaz gidiyor. Sonbahar geliyor. Tarih verdiği montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın. Son dakika yaz bitiyor, sonbahar geliyor. Tarih verdi, montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın. Son dakika haberi, hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olan sıcak hava, yeni haftayla birlikte artık yurdu tert ediyor. Perşembe gününden itibaren sonbahar havasına girileceğini belirten meteoroloji uzmanı Orhan Şen, montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın." dedi. İşte hava durumuyla ilgili tüm detaylar. Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sıcak havanın etkisiyle yazdan kalma bir hafta sonu yaşanırken, yeni haftayla birlikte güneş kendini unutturacak. Hafta boyunca tüm yurtta serin ve yağışlı havanın etkili olması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar da düşecek. Erşembe günü için uyarıda bulunan meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sonbaharın geldiğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan şen montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın dedi. Yurt genelinde havalar soğuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalık ve az bulutlu Marmara bölgesi, Manisa, Bolu, Karabül, Sinop, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Son dakika sıcaklıklar düşüyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 20 dereceye kadar gerileyecek. Yeni haftada sıcaklık değerleri, kademeli olarak Ankara ve İstanbul'da 20, Diyarbakır'da 31, Antalya'da 26, İzmir'de 24, Samsun'da 22 dereceye kadar düşecek. Yağışlı hava geliyor. Hemen hemen yurdun tamamının aralıklarla yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Haftanın ilk günleri yurdun orta ve doğu kesimleri yağış alırken Perşembe günü Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin tamamında yağış görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Sonbahar başlıyor, mont ve kazaklarınızı hazırlayın. Perşembe gününden itibaren sonbahar havasına girileceğini belirten meteoroloji uzmanı Orhan Şen, montlarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın dedi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Şen, şu ifadeleri kullandı. Bugün yağmur İstanbul'a 16 civarı batıdan girer, yarın ve salı günü İstanbul'da yağışı yok. Çarşamba gece yarısından sonra tekrar gelecek. Bugün de hava sıcak. Perşembe-cuma kuvvetli yağmur var ve sıcaklık 20 cevye kadar düşecek. Montları çıkartın. Önümüzdeki haftanın ikinci yarısı. Bugün de yaz havası devam edecek. Fakat ülkede havalar Perşembeden itibaren sonbahar havasına giriyor. Ege ve Batı Akdeniz dışında yağışlar başlayacak. İç Anadolu, Marmara ve İç Ege'de sıcaklık 20C ve altına da inebilir. Monklarınızı ve kazaklarınızı hazırlayın. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, az bulutlu ve açık 33. İstanbul, parçalı bulutlu, ağırlıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29. İzmir, Parçalı ve az bulutlu 30. Adana, az bulutlu ve açık 34. Antalya, az bulutlu ve açık 30. Samsun, parçalı bulutlu 37. Trabzon, parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32. Erzurum, az bulutlu ve açık 30. Diyarbakır, az bulutlu ve açık 38. En çok aranan haberler. İletişim yardım üyelik gizlilik Hala <gülüyor> haber bir terimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 21 Ya 21 12'ye kadar yani sizlerleyiz. Bir saat oldu mu? Evden kadar sizlerleyiz değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Başarılı olmasını istiyorum dedi ve ekledi. Sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Kılıçdaroğlu'ndan hoca sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler geldi. Bu işin başarılı olmasını istiyorum dedi ve ekledi. Uğur Sosyal Konut Projesi ile ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu paylaşımında Akın böyle bir proje ihtiyacı olduğunu kaydederek Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu çağrısında hazine garantisi ver, destekleyeceğiz, bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Kılıçdaroğlu'ndan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler. Bu işin başarılı olmasını istiyorum dedi ve ekledi. Kılıçlaroğlu'ndan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili dikkat çeken sözler. Bu işin başarılı olmasını istiyorum dedi ve ekledi. Ucuz sosyal konut projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kılıçlaroğlu, paylaşımında halkın böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Kılıçlaroğlu çağrısında hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz ve rezalet daha yaşansın istemiyoruz ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan yeni sosyal konut projesiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir çağrı geldi. Kılıçdaroğlu'ndan Sosyal Konut Çağrısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazine garantisi ver, destekleyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı. Son dönemlerde TOKİ'nin Ankara, İstanbul'u Şanlıurfa, Bilecik, Bingöl ve daha birçok ildeki ihaleleri iptal oldu. Çünkü müteahhitler ihaleye girmiyor. Sen de ben de biliyoruz bu sosyal konut projesiyle amacını Erdoğan. Ama ben bu işin başarılı olmasını istiyorum. Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum. Hazine garantisi ver destekleyeceğiz bir rezalet daha yaşansın istemiyoruz Hasan yine git medya görünümlü aparatlarına bay Kemal projeye karşı çıktı haberi yaptır sorun değil Yeter ki bu iş olsun Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Ve değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Siz yer alan reklamlara tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle akşamlar derece o so çıkın.